Sabit dur, sabit dur sabit dur sabit dur. Mal yüşa dur. Yuşa yuşa yuşa yuşa yuşa Ya yürü, yürü git yürü, çocuk yürü. Allah Allah ya. <gülüyor> Bu şimdi senin adamdan da böyle yapacak değil mi? Kabir azabı <gülüyor> yüşa gibi yüşa çocuk yüşa ya yüşa bırakmıyor peşimi ya. Yüşa Arkadaşlar yeni Discord sunucusu açtım. Diğer Discord silinmişti. Yenisinin linkini yorumlara sabitleyeceğim. Gelmek isteyenler oradan gelebilirler. Teşekkürler. Mustafa yeşil gel Mustafa aynen. En iyiler ya. İkinizden biri renk körü ama. Bu da gitti. Hoston sen, sen chunk'ların var. ikide mi? Sen nere gidiyorsun anasını satayım? Orta burada. Bir şey yapalım. E, ortadaki zümrütleri topla. Obsidyen alalım. Portal yapak gide anasını satayım. Sabağa kadar arasınlar. <gülüyor> Oğlum sen neredesin lan? Ses var, görüntü <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 2 saat kapatalım. Arkadaşlar ya, biliyordunuz ki hani hiç ne? ne yapabilirsin ki? Bicentik varsa ne yapabilirsin ki? Çok şey yapabilirim. Ben ayol yap. Ben ayol yap. Pat pat pat at at milikat at milikat at milikat at, at, at, at. at 33 tane. Allah razı olsun Koston. Allah çoluğuna çocuğuna başlasın. <gülüyor> ya oğlum ben bu burnumu aldıracağım yemin ediyorum ya. ya çocuğu, Allah aşkına bak bizi kırıp şu Koston'u eler misiniz? Rica ediyorum. Ananın avradınız! Evet Koston kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> ya Mustafa Allah seni kahretsin ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Böyle tahmin ediyorum. Ben yiyon diyorum. <gülüyor> ben diyorum ne yapıyon lan sen? Görüşürüz. <gülüyor> All size hocam çapacağım hadi. Lan 10 saniye yani oyun bitti adam kırıyor bizi. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> nasıl portal nasıl yapılıyor lan? Obsidyenle. Ne? ne? Oğlum ben bunu şakasına söyledim. Bu salan ciddiye alacağını bilsem söyler miydim? <gülüyor> Çocuk oyunun başından beri portal yapacağız diye size saldırmıyor. Tek başıma gelip gelip öldürüyorum. Geldi <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Merhabalar. Kimlik mi iptim okulum. Ya gene gene mi? <gülüyor> Kosan fark etmedi galiba. Neyse tamam. Oyun başlayınca oyun başlayınca anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki lan? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Dırnının yatağını kırmıyalım, sadece öldürelim gibi de. <gülüyor> Ulan düşürseniz bir de kazanayım bu şu oyunu. Adam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, beni var ya asla kapatma. Asla. Kap Böyle kalsın tamam mı? Zaten kıramazız. Oğlum ya. o manyan derdi zaten hala portal yapmaktır büyük ihtimalle kırarız biz bunu. <gülüyor> aynen aynen. Ney? Tamam bak. Kostol sana bir tane parkur yapacağız tamam mı? Eğer bu parkuru başarıyla tamamlarsan seni sarı soracağız ve bizimizi kırmana izin vereceğiz. Ama eğer yapamazsan seni öldürürüz. Tamam. MyCraft en fazla 4 blok ileriye doğru dapanıyor o yüzden son şeyi 4 blok yapalım. O zaman <gülüyor> 5 blok yapayım <gülüyor> kazanalım oyunu. Artık senin problemin. Ya, ya eşek Allah, herif bırak. bak! Yüce gelsen mi Yüce gelsen mi Yüce gelsen mi Yüce Bu bir dakika bu birazcık. <gülüyor> Biraz. Bak şöyle çık, çık, şöyle. Çık, çık, çık. Bekle bekle Yusuf gelsin bekle. <gülüyor> haydi Koston haydi Koston haydi. Ya yani... ne, ne yapıyorsun? 3'e tamam, geldi. 3'e geldi. Tam beklemedim. Bekle. Yapıyorum, yapıyorum. Tam yapıda. Son şansın. <gülüyor> ya oğlum onu oraya kim koymuş ya? İkidir oraya gidiyor ya. <gülüyor> Az önce. De... <gülüyor> bekle bekle bekle dur. Kaçacak ha bu. <gülüyor> Al <Aa>, kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya duvar yana diye gözümün önünde. Mustafa nasılsın? Öyle iyiyiz. Altınları ileri atıyorum ben. Neden? Bilmem sevmiyorum sarı rengi. Oğlum bak gel çok farklı bir strateji yapalım bunlara. Yandan gideceğiz. Üç gün sürecek buradan gitmemiz ama. Evet. ki. Oğlum bundan korkma. Aynen. Bu az önce ortaya giderken düz yolda düşmedi banasını satayım. <gülüyor> sen ne anlatıyon lan burada? Oğlum sen ölmemiş miydin lan? Hayır. <gülüyor> Yuhuş ya. Canım. O, yürüyemiyorsun diyorsun. Ulan sen sen yürü ya. Yusuf ender pearl alıp bizim base'e gidecek ama. Ya abi ender pearl alsın base'i kırsın. Ben yeter ki şu kırmızı yola geçin bir kere ayağım değsin ya. Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? ne oluyor oğlum? Invite at. Okey. Sen reset mi internet'e? Evet. Böyle mi resimli oğlum? Bu arada evet. Imar, şu an partisiz zaten. O zaman gir artık, ben burada işkence çekiyorum. Yerin dibine girip çıkıyorum. <gülüyor> Bizim olduğumuz takım kazanacak. Cool. İnşallah ya, kardeşim, inşallah, geldim, inşallah. Geldim, inşallah. Yeşile gidin. Bence Ofisiniz benim olduğum takım yeşile. kaybediyor ama Yusuf yine de... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pozitif yok, yok. düşünelim, pozitif düşünelim. <gülüyor> oğlum onlar oğlum ofisler ofisler bunlar çıkmamışlar bile base'den. Oğlum sesleri geliyor bana, burada bunlar. Tamam ben ofisinden alıp base geri döneceğim. Yusuf her şeyi duydular, Yusuf her şeyi duydular. Allah seni kahretsin Yusuf. <gülüyor> Bak buradalar. Oh burada <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ben sana ne dedim Yusuf? Kırıldık Yusuf, kırıldı Yusuf. Sen hala oksijen, oksijen diyorsun ya. <gülüyor> <Böyle> bütün planları <gülüyor> anlattın adamlara ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tam sıkıntı yok sıkıntı yok. <gülüyor> burada kanyon varmış. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Neredesin ya? <gülüyor> yes yes. <gülüyor> tamam. Kırıcı Mustafa la... taşıyor oyunu abi. Öldü öldü tamam. Yüce ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa? Gel gel. Sen yok be. Kiminle fısıldaşıyordun diyecektim. <gülüyor> en sevdiğim YouTuber arkadaşım nasılsın? İyiyim, <gülüyor> sen nasılsın? Olum Adem'in Yusuf çok ateşlisin Yusuf. Kazma lazım. Koston koston koston koston gel buraya Çünkü görünmez mi adamı, bana yantık mı <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya